Ya ben ana vası, eş enderbare. 30 sene önce kadar aylık yıllık emeklilik bir şey yoktu. Kim anlığı o, o tarlaları filan eker miydi? He, talking about akenlerde. İşte oradan onu da doğru doğurursuz vermezdi iki kilesini. Ona bir dedeme veriymiş, bir kilosunu da kendi alır. Allahım de anne ne şey o dokurdum e ya eu tinha to frio di o quanto que limito şey e doko o charjo bunda do to Evlenme Yok, anne evlenmedi var. O siz, hep sizin yüzüne evlenmedi deme hani rezil olmazsın ha evet. Allah'ın engeline bakmasın. De. Demek ki babam baba ahaliden dedem var ya anne. Dedem var <gülüyor> demek ki sen. La ilahe illallah Muhammadan sallallahu aleyhi ve Allah'a, ve işvediğimiz Muhammed'e asubullah Allah'a teslim ol, Peygamber'e itaat edin, meleklere itaat edin. Ondan sonra hiçbir hiçbir tarikata şey yapmayın, bağlanmayın. Ahirette eğer cenneti istiyorsanız. Amellerimizi yazan meleklerimiz var, onlara itaat edin. Yavval, onlara itaat edin şeker çocuklar. Kur'an Kerim'inizi okun, Türkçe açıklamasını okun, kendini okun. Allah'a Allah'a boyun, Allah'a boyununuz gıldan ince kalırsan keskin olsun. Teslimiyetiniz Allah'a olsun. Hahanlara, papazlara kulak vermeyin. Kulak vermeyin onlara. Onlarla bildik beraber olursunuz sonra. Ben ne diyeyim? Oradan buradan konuştuk. Düştüme, iyi oğlum. Gelin hepiniz birer anahtar yapın. Anne Mehmet dedi var ya, he, 4 sene, 4 yıl şey yapmış, askerlik yapmış. He, 4 sene askerlik yapmış o. Ee, 4 sene askerlik Ondan askerlik sonra diyor, yiyemedim diyor, edemedim diyor. Ne çektik diyor. Dizem anlatıyor da... <Sessizlik> ah. Damane gelince ne? yanlış istiyor yani. hmm. da ya? Damane ne istiyor. Biz o hastalık yaptık diyor. Dört sene askerlik yaptı. Dört sene anne, de iyi askerlik ya Dört sene. Şimdi şu anda altı ay 6 indi anne. Altı indi. Altı aya indi şimdi. Vallahi evet. şimdi yürürlüğe girdi. Altı aya girdi. Şey oldu. Bazıları da para, parasını yatıracak. He, eğer okuyan öğretmen olan falan olan <gülüyor> varsa. He. Pa pa bizim yerdi zaten. ay daha askerlik yapacak. Vallahi. Ne düzelir. Allah el bir yandan da hani al aile devlet ay böyle üzüyor, askerliği atırıyor. Tabii anasının Allah. babasının bakamadığına, devlet bakar. Öyle. Evet e şeydi eee kırmızılar ağoya çocuklara ama kesin gelsinler